Evet gençliğin gözdaşları şimdi eşkenar dörtgen ve deltoid konusunun tarama testini konu testini ve ÖSYM sorularını çözeceğiz birlikte. Hadi bakalım tarama testiyle başlıyoruz. Bir otomobil firması özdeş eşkenar dörtgenlerden oluşan bir logo tasarlayıp bir çıkartma hazırlıyor. Logoda yan yana duran iki eşkenar dörtgen arasındaki açı 60 derece olup çıkartmadaki logo yüksekliği falan filandır. Şimdi tamamı 8 ise şuradan aşağı da bu 8 kök 3'ü. Demek ki yarısı 4 kök 3. Bunu bir yazalım. Şimdi bunlar eş oldukları için şu açıyla şu açımızın eş olduğunu, bunların üçünün toplamının 180 olduğunu, 60 buradaysa 120 kaldı. Bunlar da 60 60 oldular artık. Şimdi 60'ın karşısı 4 kök 3 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı da 8 geldi, bunu da yazalım. Logonun çevresi kaç santimdir diye soruyor. Logonun çevresi bakın şurada bir 8 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane 8'den oluşuyormuş. 12 çarpı 8, 96 mı yapıyor? 12 çarpı 8, evet, 96 yapıyor. Cevap check. eşkenar dörtgen. 70'i verdim diyor sana. Hemen Z harfini kullanalım mı şurada? Şurası da 70. İkiz kenarsa burası da 70. 70, 70, 140. Burası 40. Karşılıklı açılar eşitti. Burası 70 ise şuranın tamamı da 70. Şurası da 110 mu yapıyor? 70 ile 40'ın toplamı. Şimdi eşkenar dörtgende bir kenara tık tık koyduysak diğerlerine de şöyle koyalım. Ve bakın burada da bir ikiz kenar üçgen çıktı. 70 ise şu eşit açılara... 110 kalır toplamda ve 55, 55 paylaşırlar. Şimdi burası 70'ti, 55'i buradaysa buraya da 15 mi kalıyor dostlar? Buna bakalım. Eşkenar dörtgeni biçimindeki karton C köşesinden tutulup DE boyunca katlandığında C köşesi C üstü noktasına gelip EB üzerinde oluyormuş. Şimdi bunu biz geriye bir de açalım. Şöyle geriye doğru bir açtık. C köşesi burada. Kat çizgisi açı ortaydı. Buraya bir açı ortay olduğunu gösterelim. Katlandıktan sonraki kenar katlanmadan önceki kenara eşittir. Burası 90 derece oldu falan filan. Bunları yerleştirdik. CE4 birimmiş. Şimdi şurası 4se burası da 4. Demek ki bir kenar 10. O zaman bu da 10. Bu da 10. Bu da 10. Bu da 10. Ve 2 varmış. Buna göre x nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi... Hemen hemen her şeyi gösterdik arkadaşlarım. Şurada bir Pisagor bağıntısı çakıp şu yüksekliği bulabiliriz eğer istersek. Ve bu yükseklik şuradan çizdiğim yüksekliğe de eşittir. Onu da bir gösterelim. Şuradan da bir yükseklik çizelim. Şimdi şurası e, ne geldi? Bir yüksekliğimizi bulalım biz buradan hemen de. E, 100. 16 çıktı 100'den. 84 geldi. Kök 84 burası. O zaman bu da kök 84. Bunu da bir yazalım. Sonra e, biz buna paralel çizdik tabii ki. Şimdi burada bir dikdörtgen oluşturduk. O zaman 4 ise burası da 4. Buraya da 6 kaldı diyelim. Şimdi Pisagor'umuzu çakalım. 84, 36 ne yaptı? 120 mi yaptı arkadaşlarım? 120 de 4 çarpı 30'dan 2 kök 30 gelir. Sorunun cevabı Denizli'den çıkar. Pisagor yaptık. Evet dördüncü sorumuz. AC 24. Şimdi eşkenar dörtgen olduğu için köşegenler dik kesişiyor. Bunu bir gösterelim. Sonra AC 24 ise 12 12 bölünüyor. Bunu da bir gösterelim. BD 10'muş. O halde 2'ye bölündü. 5 5 5 12'den 13 geldi. Eşkenar dörtgenimin bir kenarı. Şimdi A köşesi etrafında ok yönünde döndürüldüğünde A üssü tamam. A üssü AC yok. AC üssü diyor. He. Şeyle çakışıyor. Buna göre B, C üssü nedir diye bir soru sormuş bize. B, C üssü neresi oluyor? Şuradaki X oluyor. Tamam. Şimdi bu kenar alfa derece döndürüldü. Buraya geldi. A, D üssü. Tabii ki açı olduğu için burası da alfa. Buraya da alfayı çaktık. Karşılıklı açılar eşit olduğu için bu da alfa, bu da alfadır dedik. Başka şu kenar eşkenar dörtgen olduğu için dördü birbirine eşit ve bu da zaten aynı kenarlar olduğu için bunlar da birbirine eşitleri dedik. Sonra D üstü tam nereye geliyormuş? A köşede oraya döndürülmekte A, C üstü oraya denk geliyor demiş. Şimdi bu bir köşegen. Bu da bir köşegen. Evet başka neler biliyoruz? Şimdi şu uzunluğu biz 13 diyebiliyoruz. Demek ki şurası da 13 oldu. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, şurayı şöyle çizersek, ee, bu bir köşegen tabii de tam köşegenlerin kesim noktası değil bu, onu bilmiyoruz şimdi. Şurası 13, şurası 13, bunu biliyoruz. Başka da bir şey bilmiyoruz anasını satayım, bu kadar. X'i soruyor, bize de. Şimdi he, biz zaten AC üstü köşegenini biliyoruz ya toplamda 24 diye arkadaşlarım. Çok uzatmışım ben. 24 ise şurası da 24 olacak. 13'ü buradaysa 11 mi kaldı buraya da? Evet cevap bu. Buraya bakalım. Köşegenler birbirine eşit muhabbeti yapacağız dostlarım. Şimdi bu köşe, şey yükseklikler eşit pardon. Bu yükseklik 4 artı A ise bu da 4 artı A olacak. Bakın A'sı buradaysa X'e de 4 kalacak. Paketledik geçti. Bu ne diyor? Aşağıda eşit uzunluktaki çubuklar kullanılarak ABCD eşkenar dörtgen elde ediliyor. Sonra bu dörtgene dörtgende AB ve AD arasındaki açı 45 derece olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu açı çubukların boyu değişmeyecek şekilde saatin dönme yönünün tersine 15 derece arttırılarak yeni bir eşkenar dörtgen oluşturuluyor diyor. Buna göre açı büyütünde eşkenar dörtgenin alanı kaç katına çıkmaktadır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi öncelikle şurası yükseklik. Şöyle yapalım. Şimdi 45'in karşısına A dersek bir kenar A kök 2 olur. Demek ki benim bir kenarım A kök 2. 45-45-90'da. Şimdi aynı şeyi şurada da A kök 2. Buradan aşağı bir yükseklik indirelim ve bu açı 60 derece oldu farkındaysanız. 90'ın karşısı A kök 2 ise 30'un karşısı yarısıdır. A kök 2 bölü 2'dir. Yükseklik de bunun kök 3 katı olacak. A kök 2 bölü 2'nin kök 3 katıdır yükseklik. Şimdi gelin buradan alanı hesaplayalım önce. Yükseklik A. Tabanımız A kök 2. Yani A çarpı A kök 2. Bunun alanı. Diğerinin alanı ne oldu? Bunun alanı da tabanı A kök 2. Yüksekliği A kök 2 bölü 2 çarpı kök 3. Kaç katıdır diye bir soru soruyor. Yani bunu K ile çarptığımda buna eşitmiş. Şimdi A kök 2 ile A kök 2 gitti. Şu A ile şu A gitti. Bakın ne kaldı? K eşittir. Kök 2 çarpı kök 3 yani kök 6 bölü 2 kaldı. Kök 6 bölü 2 katıdır o halde diyebiliriz. Evet tarama testinin ön tarafını gördük. Şimdi sıra geldi arka tarafına. Birinci, yedinci sorumuz. Eşkenar dörtgenmiş. Hemen köşegenlerini şöyle biz de bir dik kesiştirelim. Köşegenler birbirini 2'ye bölecek. 2 2 diyelim. Bakın diklikten diklik indi. H diyelim buna. H kare eşittir 2 çarpı 4. Yani 8. O halde H eşittir 2 kök 2. Demek ki bu da 2 kök 2. Bize neyi soruyor? Alanı nedir diye soruyor. Eşkenar dörtgenin alan formülü neydi? Köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyorduk. Yani 4 ile 4 kök 2'yi çarpacağız. Ve 2'ye böleceğiz. 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2 gelecek sorunun cevabı diyeceğim ama bir yerde bir hata var. Dik üçgen 4 bu yükseklik. Köşegenleri dik kesiştirdik 2 2 diye böldük. 2 çarpı 4'ten 8. haş kare 8. H eşittir 2 kök 2. Eşkenar dörtgenin alanını soruyor. 16 kök 2 bölü 2 lan. 8 kök 2 yapıyor sorunun cevabı. İşlemi yanlış yapmışız. Evet sekizinci soru. Deltoid biçimdeki karton üst kısmı B'deki ölçümün alt kısmını katlandığı şekildeki görüntü elde ediliyor. Neresiymiş 100 derece? A, B, C. Şimdi şurası 100 dereceymiş. Yan açılar eşit olduğu için bu da 100. Bu da 100. Bunu bir yazalım. Şimdi bunu katlanmış katlanmadan önceki versiyonuna geri açalım bir daha. Şimdi biz ne biliyoruz? Burası 6 alfaysa burası da 6 alfadır. Kat çizgisi açı ortaydır. Şunlara açı ortay olduklarını gösterelim. Şöyle yapalım. Şimdi burası ikizkenar üçgen olduğu için bu alfa ise buraya da alfa çakalım. Daha sonra bu merak yapalım. Bakın şuradaki mavi de alfa, alfa ve şuranın toplamı 6 alfa'ya eşittir. O zaman burası 4 alfa oldu. Şimdi şurası toplamda 100'dü. Şurası da 100. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. 200'ü buradaysa şunlara 160 kalır. Yani 10 alfa 160'tır. Demek ki alfa 16 çıktı. Bize neyi soruyor? B, C, D. Yani bize de 4 alfayı soruyor. 4 tane 16. 64 yapar. Sorunun cevabı 8 Edirne'ymiş. 9. Evet 5 5 2 kök 13 AC 9. Buna göre x kaçtır? Şimdi şurası da x'tir arkadaşlarım. Köşegenler dik kesişiyordu. Buralara dik dik yazalım biz bir. Bir de A, C'yi 9 vermiş. Şuranın toplamı da 9. Yani şurası A ise şurası 9 eksi A. Buna göre X nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi e, şimdi delta it olduğu için bu da 2 kök 13'tür. Ya burada biraz çakallık yapalım mı arkadaşlarım? Bakın şurası sanki 5 ya. 3, 4, 5 midir acaba diye bir soralım. Yani bir deneyelim en azından. Çok fazla uzatmadım. Yoksa bir sürü pisagor yapacağız. Gerek yok. 3 ise 4 ise 5 oluyor. Tamam. Peki 9'du. Buraya da 6 yazsam. 4, 6, 2 kök 13. Pisagor bağıntısı sağlandı mı? Sağlandı. O zaman doğru yoldayım arkadaş. İşte mevzu bu kadar. Bize de neyi soruyor? 4'ü soruyormuş. X'i soruyormuş. X 4 çıktı. Paketledik geçtik. 10. sorumuz. Evet. DE E, e oranını vermiş. Şurası 4K. Şurası 3K. Dostum Deltoid'de uzun köşegen açı ortaydı. O zaman burası ayaklarının oranı 4'e 3 ise kollarına da 4M'ye 3 m yazabilirim. Deltoid'de şunlar ikiz kenar olduğu için 4M ise burası da 4M olacak. Şuraya M kaldı diyebilirim. Demek ki M 2. M 2 ise 3M 6, 4M 8'dir. Bize de 8'i soruyor zaten. Bursa'dan gelir cevabımız. 11. Son soru taramanın. ABCD deltoit, BAD. Şurası 120'ymiş arkadaşlarım. 120 30 30 üçgeninden, burası 6 kök Hatta kısa köşegen ikiye bölünceği için 3 kök 3, kök 3 diye dağılır. Sonra şurada da bir Pisagor çakarsak şu üçgende. 3 kök 7'nin karesi 9 çarpı 7'den 63 eşittir. 3 kök karesi 27 artı şuraya da k diyelim, k kare. 27'yi çıkartalım 63'ten 13'ten 7 çıktı 6. 5'ten 2 çıktı. 36 k karedir. K 6. Şimdi burası 6. Şurada bakın 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı da yarısıdır 3. Bize de deltoidin alanını soruyor. Köşegenlerini çarpalım. 9 ile 6 köküçü çarpıp 2'ye bölüyorum. Gitti gitti 3. 27 köküç çıktı. Sorunun cevabı 11'de Edirne'den geldi. Evet tarama testi de tamamdır. Hemen konu testini geçiyorum. Eşkenar dörtgenmiş. Bir kere köşegen açı ortaydı arkadaşlarım. Bu da x. U kuralından 50 ile 2x'in toplamı 180 olacak. Demek ki burası 130. 2x 130 x 65 gelecek. Eşkenar dörtgen 6'ya 9 x kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum açı ortayın özelliğinden kolları 6'ya 9 yani sadeleştirelim. 3'e bölelim 2k'ya 3k. Şurası ayaklarda 2K'ya 3K oldu. Ve toplam 5K'yı biz bir kenara 6 olduğu için eşkenar dörtgenin 6 diyebiliyoruz. Demek ki K eşittir 6 bölü 5. Ya da 12 bölü 10 diyebilirim. Bana neyi soruyor? 3K'yı. 36 bölü 10'u soruyor. 3.6 yapar. Edirne'den gelir. Şekildeki uçurtma yapılırken kuyruk kısmına ABC'de deltoidinin çevresinin 2 katı kadar ip kullanılmıştır. AE 6. Şimdi şurası 6 ve bu delto ıçısı şunlar dik. AB 6, B'de yok. EC 15, EC şurası 15, B'de 16, o zaman 8, 8, 6, 8'den 10, 10, 8, 15'den 17, 17. Şimdi burası 27, burası 27, bunun çevresi 54. İki katı kadar ip kullanıldığında buna da 108 santimlik ip kullanılmış. Kaç santim ip kullanılmıştır kuyruk için diyor. 108. Dördüncü soru. Şekildeki eşkenar dörtgenin D köşesi AC boyunca katlandığında B noktası üzerine gelmektedir. Tamam. Bu tam katlanınca buraya geliyormuş. Zaten öyle de olması gerekir. Oluşan şekil bir eşkenar üçgen olmaktadır. Demek ki katlandığında sadece şurası kalıyor geriye. Bu da bir eşkenar üçgenmiş. O zaman her birine 60, 60, 60 çakalım. Köşegen açı ortayda 60 diyelim. 60 diyelim. Şu açıda 60 oldu. Buna göre MADC. ADC. Şurası 60. BCD. 120. 60 bölü 120. 1 bölü 2 demektir. Geçti. itmiş bu arkadaşlarım. 120. 60 daha 180. Toplam 360'tı, 180 kaldı geriye. Bunlar da 90-90 oldu. Deltoitin de alanını soruyor bize. Hemen şu köşegeni çizelim. Burası da kesin 6 köküçtür diyelim. Ee, şurada bir diğer köşegen de çizelim hadi. 3 kök 3, 3 kök dağıldı burası. Burası eşkenar üçgen olduğu için 30-30. 30'un 30 karşı 3 kök 90'ın ise 90'un karşı 6 kök 60'ın karşı kök 3 katı olacağı için 3 kök 3'un köküç katı 9'dur. Burası da 60-60 yazalım. 60'ın karşı 3 kök ise 30'un karşı 3'tür. Bakın bu köşegen toplamda 12. Bu köşegen toplamda 6 köküç. Demek ki 6 köküç çarpı 12 bölü 2'den 36 köküç çıkacak. Sorunun cevabı. Evet hemen burada 6, 8, 10'u görelim. Deltoid'de köşegenler dik kesişiyordu. Burada da 8, 15, 17'yi görelim. Kesilerek bir dörtgen yapılıyormuş. Bir dik dörtgen yapılıyormuş. Şekildeki verilen ABC'de deltoid'i böyle kesilerek bir dik dörtgen yapıldı. AB Bc C, 10, tamam. 6, 17 olduğuna göre oluşan dik dörtgenin çevresi kaç santimdir diye bir soru soruyor. Şimdi şu 15'i getirip buraya koymuş. 8'i getirip buraya koymuş. Burası da 8, burası da 15. Şu küçük üçgenlerin e, şu kenarı 8 ile 6'yı da buralara yerleştirmiş. Şöyle bir şeyler olmuş işte arkadaşlarım. 8 ile 6. Bize... Dikdörtgenin çevresi hangi dikdörtgeni soruyor arkadaşlarım işte oluşan dikdörtgenin çevresi aşağıdaki esinlik bir dört, dikdörtgen yapılıyor demiş. Demek ki bunların hepsini komple birleştirmiş. Hatta şurası 8 burası da 8 burası 6 burası 6. Heh. Şimdi bu kenar 21 bir tane de 21 de aşağıda var bu 8 bu 8 16 da buradan geliyor 42 48 58 yapıyor dikdörtgenin çevresi. Çevirdik arka tarafı. Şu sorudayız. Birer açıları 40 olan 3 eş deltoid metal levha birleştirerek bir pervane yapılmıştır. X kaç derecedir? Dostum şimdi bu eşse burası 120 ymiş. Bu da 120. Bu da 120. Bu da 40. Bu da 40. 120, 40 daha. 160. Şu ikisine kaldı. 200. 100. 100 diye de bunlar dağıldı. E bu da 100 oldu. Burası 200 ise buraya da kaldı. 160, 360 olması için. Eşkenar dörtgen BD'yi 12 vermiş. Şimdi köşegenler dik kesişiyordu. BD 12 ise 6, 6. AC'yi 16 vermiş. 8, 8. Eşkenar dörtgenin yüksekliği nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bir kenarı 10. Eşkenar dörtgenin alanını yazacağım. Neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Yani 12 ile 16'nın çarpımının yarısı eşkenar dörtgenin alanı. Aynı zamanda eşkenar dörtgenin alanı yükseklik haş diyelim. Çarpı taba. Yani 10. Şimdi burayı bir toparlayalım. Şurası 6 olsun. Attığıyla 16'nın çarpımı 96 eşittir 10 haş. Haş eşittir 9.6 gelir. Sorunun cevabı Edirne'den çıkar. 9 numaradayız. Evet, eşkenar dörtgenin AB kenarı BE boyunca katlandığında A köşesi BD üzerindeki AISO noktası ile çakışmaktadır. BAD 140 olduğuna göre şimdi bu 140 katlandı buraya geldi bu da 140. Şurası kesin açıortaydı kat çizgisi. Bu da kesin açıortay kat çizgisi olduğu için sonra bu katlandı buradaydı. Bu da buradaydı diyebiliriz. EBC E, B, C. e. C. Bize de şuradaki açının tamamını soruyor dostlar. Şimdi şuna A diyelim. Bu da A. Şuraya da B yazalım isterseniz bir. Bu bir eşkenar dörtgenmiş. Bu kenar buraya, buraya ve buranın tamamına eşit olacak. Şimdi eşkenar dörtgende şu köşegen açı ortaydı. O zaman aslında bu da A'ymış. Şurasını açı olarak böldüğü için. Ve biz şunu biliyoruz. 3A U kuralından dolayı 3A eşittir 40'a. A eşittir 40 bölü 3. Bize neyi soruyordu? E, B, C. B, A, D, 140 sa A pardon. Köşe genelçi olduğu için şurası 2A ise burası da 2A olacak arkadaşlarım. 4A'yı 40 diyebiliyoruz. A, 10. Bize E, B, soruyor. 2A'yı soruyor 20. Heh, şimdi oldu. Evet buna bakıyorum. ABCD eşkenar dörtgen CF9. CF neresi? Şurası 9. FG'de 12. Buna göre alan ABCD nedir diye bir soru soruyor bize. Alan ABCD. Burası 9. Bu da 12. Şimdi şunu da dik çizelim. 12 ise bir kere arkadaşlarım. Bu tam ortadan ikiye böldüğü için şuraya da dik diyelim. 6, 6 oldu burası. Yükseklik tam köşegenden geçince 2'ye bölünüyor değil mi bu yükseklik? Köşegendenin kesim noktası ortalıyor çünkü. Ve burada da bakın diklikten diklik için öklit çıkalım. 6'nın karesi yani 36 9 çarpı 4'tür. Buraya da 4 yazdım. Şimdi yükseklik 12. Taban 9 ile 4'ün toplamı 13. Taban çarpı yükseklik bizim alanımızdı. 12 ile 13'ün çarpımı da 156 mı yapıyor arkadaşlarım? Evet. Şuna bakıyoruz. 4 arkadaş eşit miktarda para vererek ortaklaşa bir arsa satın alıyor. Eşkenar dörtgen biçimindeki arsanın çevresi 680 metredir. Hemen 4'e böldük bunu. 340 bir daha 2'ye böldük. 150, 20 daha 170. Bir kenarı 170'miş. Eşkenar dörtgen. Peki bu arkadaşlar arsayı her bir parçanın hem alanları hem de çevreleri birbirine eşit olacak biçimde paylaşmak istediğinde göre bir kişiye düşen parçanın çevresi kaç metredir diye bir soru sormuş. Şimdi şuradan da diğer köşegeni çizelim. Burası 150 köşegenler dik. Burası 150. O zaman burası da 8, 15, 17'den 80. Bakın 4 tane eş üçgen bulduk. Dördünün alanı da eşittir birbirine. dördünün çevresi de eşittir birbirine. İşte demek ki bir tanesine bu düşüyor arkadaşlarım. Buna göre bir kişiye düşen parçanın çevresini soruyor bize. Hemen hesaplayalım. 150 320 400 yapar. Cevap Ceyhan'dan gelir. Evet son sorumuz. Şurası 90 dereceymiş. Önce bir Pisagor yapıp şurayı bir bulalım. Biri diğerinin 2 katı olduğu için küçük olanın kök 5 katı. 2 kök 5'in kök 5 katı da 10 yapar. Burası 10. Eşkenar 4 gelmiş bu. O halde bu kenar, bu kenar, bu kenar, bu kenar eşit. Bakın burada bir muhteşem üçlü çıktı. Hipotenüsün bir parçasına eşitse diğer parçasına da eşit. Demek ki burası 5, burası 5, burası 5, 5. Çevresi de 4 tane 5. 20 birim gelir. Adana'dan çıktı. Evet. Konu testi de tamamdır. Geldik ÖSYMS bilmem ne sorularına. İlk sorumuz 2003 DGS sorusu. 90-90 olduğuna göre Deltoid'in alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi Deltoid'da şu uzun köşegeni çizdiğimizde alan 2'ye bölünür. Buranın alanı 6 çarpı 8 dik üçgenin alanını yapıyorum. 6 çarpı 8 48 bölü 2'den 24'tür. 24'te bu taraftan geleceği için 48'i paketledim. Eşkenar dörtgenmiş kök 7 gördüm. O zaman hepsi kök 7 olsun şöyle. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirine dikti ve birbirini ortalıyordu. Şuraya 90'ı çakalım. Burası toplam 4 ise 2 buraya 1 buraya kalsın. Bakın şurada da bir pisagor yapalım hemen. Kök 7'den 2'nin karesi 4 çıktı. Kök 3 kaldı. 7, 4 çıktı. 3 kaldı. Kök 3 de burası oldu. Bakın şimdi şuradan bir pisagor çakalım. 3 artı 1'den x kare 4. Demek ki x 2. ABC'de bir eşkenar dörtgen. 4, 6. O zaman bu kenar 10. Bu kenar 10. Hadi bir de kelebek yapalım burada arkadaşlarım. 4'ün 6'ya oranı. 10'un x'e oranı diyelim. 2'ye böl 2'ye böl 2'ye 3. 5 katına çıkmış. Bu da 5 katına çıkacak. 15'tir sorumuzun cevabı. Evet, eşkenar dörtgen, ADE eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgense bütün açılarını 60'ı bir çakalım. Ve bütün kenarlarına şu simgeyi koyalım. Eşkenar dörtgense bunun da bütün kenarlarına aynı simgeyi koyalım. Şurası 60. Şimdi şurası 152. Çünkü toplamları 180 olacaktı. 152 ile 60'ı toplarsam 212 yapar. Hemen 360'dan da 212'yi çıkarıyorum. 8, 4, 148 kaldı şuraya. 148'si ikiz kenar üçgen olduğu için bu da x'tir ve 2x'e 32 kalır. x eşittir 16 paketleriz arkadaşlarım. Cevap Edirne'den geldi. Şuna bakalım 50 var 30 var. İki tane de eşkenar dörtgen varmış. Eşkenar dörtgenlerin şöyle birer kenarları ortak olduğu için hepsine aynı simgeyi çaktı. Şimdi U kuralından burası 130. E, İkiz kenar olduğu için burası da 30. 30-30-60, şurası 120. Bunların ikisinin toplamı 250 yaptı. 360 olması için 110. U kuralından da X'e 70 kaldı dostlarım. Cevap bursa. Şimdi diyor ki yine eşkenar dörtgeni ve düzgün beşgeni verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre de x kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi düzgün beşgenin şu kısa köşegeni. Hocam şu da düzgün beşgenin kısa köşegenidir. Buna da bu simgeyi koydum. Eşkenar dörtgenin bir kenarına bu simgeyi koyduysam diğer kenarlarına da aynı simgeyi koydum. Bakın burada bir ikizkenar kenar çıktı. Şimdi. Şurası 36, 108, 36, 36 yazıyorum düzgün beşgenin açılarını yerleştirdim. Başka ne biliyoruz? Başka da bir şey şu anda bildiğimiz yok. Şurası da 36'dır. Şuraya 72 kalır. Şimdi eşkenar dörtgende bu 72 ise şuranın toplamı 108 olacak ve bu da 36, 36 olduğu için 36, 36 şuraya da 36 kaldı. Yani şu açımız toplamda 72 çıktı. O halde bununla bu eşit açı olduğu için dostlarım 72 ise 108, 54, 54 kaldı bunlara. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşit olduğu için burada 72 derecedir. 54'ü buradaysa buraya da 22 mi kalıyor? Yok. 72'den 54 çıkar. Lan çıkartamadım. 72'den 54 çıkar. 12'den 4 çıktı 8. 6'dan 5 çıktı 18 kalıyormuş arkadaşlar. X eşittir. 18 çıktı. Cevap Bursa'dan geldi. Evet. Yedinci soru. Deltoid. AB ile BC eşittir demiş. Tamam. Deltoid de bununla bu eşitse. Bu da buna eşit. AD ile de DC eşittir. BE. ED'nin 4 katıdır. AC'de 16'ymiş. Şimdi şurası 8. 8 diye bölünüyordu. Burası K ise... B, bunun 4 katıymış 4K Deltoitin alanı 160. Şimdi deltoid'in alanı neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı yani 16 ile 5K'nın çarpımının yarısı 160'mış. 16'ya böl 16'ya böl 10 kalsın 20 eşittir 5K, K eşittir 4 bulduk. Şurası 4 burası da 16 Deltoitin çevresi nedir diye soruyor bakın burada bir 4, 8, 4 kök 5 var. Bu da 4 kök 5 8, 16, 8 kök 5 var. Bu da 8 kök 5. Toplayalım. 12 kök 5, 12 kök 5 daha. 24 kök 5 yapar deltoidin çevresi. Şuna gelin. Eşit uzunluktaki 4 telin birbirine monte edilmesini oluşturulan, şekil 1'deki gibi çivilerle köşelerle duvarına sabitlenen kare biçimdeki bir çerçevenin duvarda kapladığı alan 100 birim kare değil. Demek ki bir kenarı 10 alanı 100 se Şimdi A ve B köşeler üzerindeki çivilerin çıkması sonucu bir tarafının aşağı kaymasıyla şekil 2'deki gibi bir eşkenar dörtgen haline alan bu çerçevede A ve B köşelerinin yerden yüksekliği 6'şar birim azalmıştır diye soruyor. Şimdi normalde şuradaydı ya B. B buradaydı. Buraya geldi 6 birim azaldı. Şimdi kenar tabi uzunluğu değişmedi 10. O zaman şurası 8 oldu arkadaşlarım. Şimdi burası 10. Devam edelim. Değişmiştir. Çerçevenin duvarda kapladığı alan kaç birim kare azalmıştır? Şimdi buradayken 100'dü. Buradayken de yüksekliği 8 tabanı 10 oldu. 8 çarpı 10'dan 80 oldu. 20 birimlik bir azalış var arkadaşlar. Cevap Bursa. Evet peşim ağırmaya başladı arkadaşlar yavaş yavaş. Şimdi şu son iki sorudan sonra baya bir mola verelim. ABCD eşkenar dörtgen. Bu da bir eşkenar üçgen. Yani şimdi eşkenar üçgensi açılarına şöyle bir 60'ları çakalım hemen. Şimdi eşkenar üçgenin bütün kenarlarına tık tık koyalım. Bakın eşkenar dörtgenin de bir kenarına tık tık koydum. Bunlar da eşit. Şimdi 80 ise şurası 100 U kuralından. Burası 160 geldi. Şu ikiz kenarın şu açılarına 160 ise burası toplamda 20 kaldı. 10 derece burası oldu. Eşkenar üçgenden buranın tamamı 60'tı. X'e kaldı 50. Cevap denizli. Evet şuna bakıyoruz şimdi bu ne diyor kolay gemi tarifi derginizde verilen deltoiti simetri eksenini yandaki gibi dikey tutarak yatay köşegeni boyunca katlayınız tamam oluşan büyük üçgeni küçük üçgenin köşesinden geçen yatay doğru boyunca katlayınız e ona da tamam işte size bir gemi bir yüzünün alanı 48 birim kare olan deltoidten yukarıdaki tarife göre bir gemi yapan burcu gemisindeki şekilde gösterilen iki uzunluğun eşit olduğunu buluyor. Hangi iki uzunluk? Şu iki uzunluk eşitmiş birbirine. <gülüyor> Peki. Buna göre Burcu'nun gemisinin şekilde görünen yüzünün alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş. Hadi bulalım arkadaşlarım. Şimdi bunu biz bir, şunlar AA ise geriye doğru açalım şurayı. Şöyle bir açtık. Şunu da bir geriye doğru açarsak şöyle bir deltoidimiz oluşuyormuş. Deltoid şuradaymış. Şimdi bunun yüksek, şurası toplamda 2A. Şöyle çizelim. Burası A. Burası A. O zaman şurası da 2A'ymış diyelim. Başka başka başka Türkiye. Neler geliyor buradan? E, tüm alanı 48'miş. He. 48'si direkt yarısı olmaz mı ya? 24. He. Bursa devam, direkt cevap. E, çok uzatmaya gerek yok arkadaşlarım. Direkt yarısı olacak zaten. Çok aman aman böyle bir şey değilmiş ya. Ben de bir şey olacak zannettim. Ooo. Evet. Mezuniyet aramaya başladı. Burada duralım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Hadi görüşmek üzere.